Bugün 17 Ocak 2022 Pazartesi ay günündeyiz Yengeç burcundaki ay dolunaya doğru ilerliyor ruhsal ve bedensel hassas ve kırılgar olabileceğimiz gün genelinde ev yuva aile beslenme barınma güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarımız da ön plana çıkabilir bu alanlardaki eksiklik ve memnuniyetsizliklerin baskısını hissedebilir, geleceğe dair korku ve endişeler üretebiliriz. Kendimizi güvende ve huzurlu hissedebileceğimiz ortamlarda bulunup, ruh halimizi dengede tutmaya özen gösterelim. Öğle saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve duyarlılığımız yükselebilir. Yeni ilhamlar alabiliriz. Yalnız kalmak için fırsat yaratıp ruhsal ve manevi konulara odaklanmak, iç dünyamıza yönelip tefekkür etmek faydalı olabilir. Gece saatlerinde ay, Oğlak burcundaki Güneş ve Plüton'la karşıt açıya geçerek dolunayın tesirlerini güçlendirebilir. Duygusal olarak zorlayıcı etkiler ortaya çıkabilir. Mide ve sindirim sistemimiz hassas olabilir. Kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. Duygusal olarak dengede kalmaya öncelik verip Bedensel olarak kendimizi çok zorlamamakta fayda var. Değiştiremeyeceğimiz durumlar karşısında da anlayış ve kabulleniş içinde olmaya çalışalım. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.